Arkadaşlar merhabalar TJT Geometri Full Tekrar Kampı'nın 16. gününün 2. videosundayız. Katıçısında daha doğrusu piramit, koni ve kürede kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yenisi soruların çözümlerini yapıyoruz. Evet sayfa numarası 145, 146, 147 ve 148'i çözüp Katı cisimleri de burada bitiriyoruz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Örnek 28'deyiz. Hadi bakalım başlayalım. Şekilde verilen çay yapma makinesi taban yarıçapları 2 ve 4 santimetre, yüksekliği de 3 santimetre olan kesik bir konik gri olan kısım şeklinde alt bölüm ile taban yarıçapı 2 santimetre olan dik silindir biçimindeki üst bölümden oluşmaktadır. Şu şekilde de üst tarafta silindir yarıçapı 2 olan bir silindir. Makine tamamen boş iken 48 pi santimetre küp su konulduğunda Üst kısımdaki suyun yüksekliği kaç santimetre olur diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi makine tamamen boş iken diyor. Arkadaşlar bu yüksekliğini biliyor muyuz? 48. Şu kadarlık su koyacakmışız. O zaman şuraya ne kadarlık kısmı geliyor ona bir bakalım mı? Bakalım. Şimdi kesik koniyi ne yapıyorduk? Tamamlıyorduk. Tamamladığımız zaman ne oluyor arkadaşlar? 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2 oran var. E hocam burası 3. Şunlar da birbirine eşit. Benzerlik oranı kaç burada? 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin kübü 1 bölü 8. Yani buradaki hacim V iken Buradaki hacim 7V olacak V'yi bulalım V belli mi? Belli Yarı ve yükseklik belli olduğu için Pi R kare çarpı H bölü 3 Yani 4P yaptı burası 4P Tamam hocam burası 4P ise Burası kaç yaptı? 4 kere de 28P yaptı burası E hocam bu makina Toplamda 48 alıyor E toplamda 48 alıyorsa 28'i buradaysa 48 eksi 28'den 20 mi kaldı? Evet üst tarafa 20 pi'lik kısım kaldı arkadaşım. 20 pi'lik kısım kaldı. yarıçapıdaki ya. E o zaman 20 pi hacmi pi r kare çarpı haşe eşit olacak. O zaman şu pi'ler sadeleşti. 20 bölü 4'ten haşı da kaç buluruz? 5 olarak buluruz. Evet örnek 28 balık esir çıktı. Geldik örnek 29'a. Yüksekliği 12 santimetre olan içi boş bir dik dairesel silindir. içine şekil bir dik gibi yüksekliği 12 birim olan. Bir koni konuluyor. Bu silindirle koninin arasına hacmi V1 birim küp olan su doldurulmuş. Şurada hacmi V1 olan bir su var. Silindirle şey yüksekliği altı olanda. Aynı şeyi ikinci şekilde de ters çevirip yapmış. Yine yüksekliği altı olacak kısımda. Buraya da su yerleştirdiğinde V2 olmuş. V1 bölü V2 oranı nedir diye soruluyor bize. Arkadaşlar öncelikle ben koni ve silindirin çok fazla çıktığını söylüyorum. Ve burada da bir benzerlik var. Çünkü 6'ya 6 ya, şunlar birbirine eşit. Dolayısıyla bunlar da birbirine eşit. Benzerlik oranı 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin kübü kaç? 1 bölü 8. Hocam 1 bölü 8 ya. Yani şurası V iken tamamı 7V. 8V olacak. Buraya 7V kalacak. Bir de kone ile silindirin yükseklikleri aynıysa birinin hacmi pi kare çarpı h bölü 3 birinin hacmi pi kare çarpı h oranladığınız zaman 1 bölü 3 oran geliyor ya. O yüzden yükseklere aynı olan koni ve silindirde birinin hacmi ve diğerinin hacmindeki oran 3 olacak. Yani burası 8V ise tamamı 24V olacak 3 katından dolayı. E hocam bu yükseklikler şöyle ya buradaki hacim kaç olacak? Tamamı 24V ya yüksekliklerle doğru orantılı olacak şekilde hacim dağıtabiliriz. 12V'ye 12V olacak. E hocam 12V'nin 7V'si dolu araya doluyor buraya. O zaman V1 dediğimiz kaç V yapıyor? 5V yapıyor. Evet V1'i bulduk. V1 5V bölü v 2 bakacağız. Şimdi yine aynı şekilde 6. Şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. Yine burada bir V'ye 7V var. Yine tamamı 24V yaptı. E hocam burası 24 vyi 12V'lik kısmı burası. 12V'lik kısmı buraya dolduracağım. E 12V'nin V'si dolu. Şu araya su doluyor. O zaman buraya da 11V mi kaldı? Evet bizden bu isteniyor işte. V1 bölü v 2 yani. Cevap ne çıktı o zaman? 5/11 çıktı. Güzel bir soru. Sınavda çıkmış sorunun benzeri diyebiliriz arkadaşlar. Ama e, buradaki mantığı anlamak lazım. ÖSYM hep birbirini tekrar ediyor diyoruz ya. Yani buradaki çözüm yönteminde koni ve silindirde 1'e 3 mantığı gerçekten çok hoş. E, o yüzden buraya koyduk. E benzeri bir sorunda nasıl çözüldüğünü de gördünüz. Ha, şeyden yapabilir misiniz? Yaparsınız. Hocam taban alanı çarpı yükseklik böyle üçlerden falan filan gidip yapabilirsiniz ama İşlem kalabalığınız olur. İşlem kalabalığında özellikle ve özellikle silindir ve koninin aynı anda olduğu yerlerde bire 3 mantığını kullanırsanız sizin açınızdan çok faydalı olacaktır. Bunu her zaman söylüyorum. Cevabı da bu şekilde bulduk. 5 11. Yani cevap balık kesir geldik. Bir sonraki soruya. yarıçapı 4 cm ve yüksekliği 6 cm olan dik dairesel silindir biçimindeki bir sürağinin içi su ile tamamen doludur. Evet bu dolu. Buna göre diyor bu silahedeki su yarı 2 santimetre olan yarım küre biçimindeki bardaklardan kaç tane doldurur? Arkadaşlar ben bununla bundan kaç tane dolduracağım diye soruluyor. Yarım küreden. Bunun hacmi ne? Pi R kare çarpı H yarım küre 4 bölü 3 pi R küp yarı 2 R küpten hatta yarısından x tane dolduracağım. Yani bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Pi'ler gitti mi gitti? 4'lerden bir tanesi gitti mi gitti? Sonra 2, 2 gitti. 2'nin karesi kaldı burada. Şurada ne kaldı? Tamam başka sadeleştirme yapmayayım bir şöyle. Burada 6 kaldı. 6 eşittir. Yok 6 kere 4 24 kaldı burada. 24 eşittir. Yukarıda ne kaldı bir tek? 2'nin karesi kaldı. 4 bölü. Aşağıda da bölü 3 var. 3 var bir de çarpı x var. Şunlar sadeleşse 6 yaptı. 6 kere 3 de 18 mi yaptı? Evet cevap böylelikle 18 çıktı. Örnek 30 C oldu. Geldik örnek 31'e şekil birdeki O merkezli 10 santimetre yarıçaplı evet 10 santimetre yarıçaplı 10 santimetre yarıçaplı daire biçimdeki bir kağıttan yarım daire kesilerek atılıyor şu kalan şekil A ve B noktaları çakışacak şekilde kıvrılarak dik dairesel koni elde ediliyor arkadaşlar dik dairesel konunun açılmış halı bu sadece ağza açık bak alt kapağı yok kapatamıyorum. sonuçta biz koninin açılmış halin daire dilimin olduğunu biliyoruz ya daire dilimi Yarım daire de olabilir 180 derece dilim de olabilir İşte sen bunu kapattığın zaman da Yine bir konuyu elde edeceksin Tamam e, re, olmazsa olmazımız R bölü L e Bu kapakta olacak ya kapağımız burası R R bölü L L'miz 10. Alfa bölü 360 180 bölü 360'dan R'yi kaç buluruz 5 buluruz Evet konu oluşturduğumuzda Yarı çapımız 5 olacak L'miz de 10 olacak Genelde böyle yarım dairelerde bu Konu oluşturmak biraz sıkıntıymış gibi duruyor ama Değil aynı mantıkta aslında Oluysa kolunun yüksekliği nedir? Çiz yüksekliği kardeşim. Çizdik mi? Çizdik. 5, 10. Aa 30, 60, 90 üçgeni. O zaman burası da 5 köküç mü çıktı? Evet. Çünkü 30'dan 60'a geçiş köküç kat oldu. Cevap denizli oldu. Kaçıncı soruda? 31. soruda. Geldik. 32'ye. Aşağıda tabanı eşkenar üçgen ve tepa noktası T olan piramit şeklinde bir meyve suyu kutusu gösterilmiştir. Arkadaşlar şurada bir düzeltme yapayım. Şuraya dik piramit diyeyim. Dik piramit. Niye dik piramit? Yükseklik alttaki şeklin ağırlık mevzine gelecek. Ya da dik piramitte ne oluyor arkadaşlar? Taban değişkenler üçgense eğer düzgün dik piramit olduğu için şu yan ayrıt uzunlukları birbirine eşit olacak. Yani buradaki uzunluk kaç verilmiş? TK'yı 4 değil 3 vermiş. TK uzunluğu 3. AT uzunluğu 12. E, AT uzunluğu 12 ise buraya 9 kaldı. Her yer 12 olacak. Başka türlü bir soru çıkmaz. Devam edelim. Alanında 36 vermişler. A noktası karınca üçgenleri gidiyor. Şöyle TA'yı geliyor. Ne yapıyor? 3 Üç tane üçgen yüzeyinden gidiyor değil mi? O zaman biz bunu açacağız. 3 Üç tane üçgeni şöyle açayım kardeşim. Birinci üçgenin burada. ikinci üçgenin burada. Üçüncü üçgeni de yan yana koyuyorum sadece. Yan yana açıyorum şöyle. Dikkat edersen şuradaki noktayla buradaki nokta çakışacak değil mi? Yani şurası T burası A ya. Burası da A yapıyor. Nereden başlıyor? Dikkat edin. Buradan başlıyor. A'dan başlıyor. TA doğrusunda 3'e 9 şeklinde bölecek. Yani senin zaman şöyle gelecek. 3'e 9 şeklinde bölecek. Ve buranın da 12 olduğunu biliyoruz. Şimdi ne yapacağız? Verilen bilgiyi kullanacağız kardeşim. Neyi kullanacağız? Burada 36'yı kullanayım. 36'yı ben nasıl kullanabilirim? Tabanla ait yükseklikten. Tabanımız kaç? 12. E buna ait yüksekliği çizeyim ben. Buna ait yüksekliği çizdiğim zaman. Bu arada bunun da 12 olduğunu biliyoruz. E, buraya H diyecek olursam. Hocam. 12 çarpı h bölü 2 eşittir. Kaç? 36. Başka türlü alanı kullanamam. Hocam şuraya ait yükseklik çizsek taban yok ki. Niye oraya ait yükseklik çizeyim? Burada taban var. Bu tabana ait yükseklik çiziyorum. Buradan kaç geldi h? 6 geldi. Aa h 6. Güzel bir şey çıktı. 90'ın karşısı 12. Hangi açının karşısı 6'tır? 30. E hocam üçgenlerin hepsi eş olduğu için buradaki açılarımız 30'ar derece çıktı. Yani şurada 30, 60, 90. Burada kaçı 90 derece oldu? Yani şöyle bir dik üçgen çıktı karşısına. Burası 3, burası 12, burası 90. Pisagor bağıntısı yapacaksın. Ortak çarpandan git kardeşim. 3 çarpı 1 burası. 3 çarpı 4 burası. E hocam x da eşit olacaktır? 3 çarpı kare küçüğünde diğerlerinin kareleri toplamı. 1 artı 16 yani cevabı 3 kök 17 diye buluruz. Cevap denizli oldu 32. Soruda Geldik 33'e. Aşağıda kare dik piramit şeklinde çatısı. Evet kare dik piramit şeklinde bir çatı var. Üzerindeki A noktasına sabitlenmiş. Çanak anıtan gösterilmiştir. Burada bir açı verilmiş. KTL açısı. KTL açısı. Arkadaş burada kaç? 30 derece ise. Her üçgende 30 derece. Çünkü bu ne? Kare, dik, piramit. Bütün yüzeyler aynı üçgenlerdir. Yani burası da 30 derece olacak. Tamam. Çatının yan yüzeylerinin toplam alanı 192. Kullanırız bunu. Şu bilgileri de bakalım. MA ile AT birbirine eşit. MA ile AT birbirine eşit. Tamam şunu kullanacağım. Bir de BK uzunluğu K iken neresi? BT uzunluğu 3K verilmiş. Hocam burası 3K o zaman toplam 4K ya. 4K burası da 2K. 2K mı oldu? Evet. Sonra buna göre çanak anteninin A noktasından B noktasına çekilebilecek kablonun uzunluğu en az kaçtır? Hangi iki tane üçgen yüzeyinden mi gidiyor? Evet. iki tane üçgen yüzeyi. Bak dikkat. İki tane üçgen yüzeyi var. Bir burada üçgen var. Bir de burada üçgen yüzeylerini açtım. Nereden nereye gidiyor? Şuradaki B noktasından şunun tam ortasına gidecek. Şöyle yani 2K 2K olacak bak burası da 3K'ya K şeklinde olacak. Ve da kaç derece üçgenlerde? 30 derece. Hocam burası da 30 burası da 30. Toplamda bu aç 60 derece oldu. Ve sen şu üçgeni kullanarak sonucu ulaşacaksın. Şimdi bana verilen bilgiyi kullanayım. Çatının yan yüzeylerinin alanı toplamı 192. Hocam şimdi bir tane üçgen yan ayrıtlar 4K'ya e, taban var tabanına ait yüksekliği çizelim. E hocam burası da 4K zaten. 90'ın karşısında 4K ise 30'un karşısında olacak. 2K olacak. a, 4K çarpı 2K bölü 2'den kaç tane var bu üçgenden? 4 tane var. Çarpı 4 deriz. Eşittir. Kaça eşit olacak? 192'ye eşit olacak. Hocam 2'ler sadeleşti. Ee, burada 2'ye bölsen kaç çıkıyor? 6 mı çıkıyor? Evet 96 çıkıyor. Bir daha 2'ye bölsen 48 çıkıyor. Şu 4'e bölmüş gibi olduk. 4'e bölsen 24 12 çıkıyor. K kare eşittir. 12'den K'yı da buluruz arkadaşlar. K'yı da buradan 2 köküç şeklinde çıktı. Şimdi K 2 köküç ya. Burası 4 köküç oldu. Burası da 6 köküç oldu. Hocam şöyle bir üçgen var elimde. Bak dikkat. Gülüyorum. sınıtıyorum Pis pis sırıtıyorum hem de. Şurası 60 derece. Şöyle yapayım. Şurası 60 derece. Şuranın 4 köküç olduğunu biliyorsun. Buranın 6 köküç olduğunu biliyorsun. Senden de buradaki x deniyor. Nereden bulursun? Sırtıyorum. Pisa, ee, bak söyleyemem bile, bak, aklıma bile gelmedi. Kosinüs teoremi hocam. Saçını başını yollayacağım. Saçını başını yollayacağım. Uğraş dur sen kosinüsle. Ben ne yaparım? Çekerim kardeşim 90'ı. 90'ın karşı 6 kök 30'un karşısı 3 kök 3. Kök 3 kaldı hocam. 3 kök de kök 3 katı 9 yaptı hocam. Pisagor. X kare eşittir 81 artı 3'ten 84 çıktı. 84. X de böyle de kök 84'tür. Dörde bölünüyor bu. Dörde bölsen kaç yapıyor? İkiye bölsen 42, 21 yapıyor. 4 çarpı 21'den x'i de böylelikle 2 kök 21 diye buluruz. Yani cevap böylelikle balık kesir çıktı. Kosünüsçüler alın kolayı var. Alışmadınız mı hala? Trigonometride yap kosinüs. ona bir sözüm yok. Ama geometride yapma be kardeşim. Yapma be kardeşim. Evet. Balık esiri bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Aha bazı arkadaşlar hocam bir kere balık esir yerine Bodrum diyen diyorlar. Tamam Bodrum. Cevabı Bodrum bulduk. Yerlik 34'de. Aşağıdaki şekilde tavan ayrı 4 cm olan düzgün altıgen piremitin açılımı verilmiştir. Evet düzgün altıgen bu şekilde. Ama farklı bir açılımı şöyle de olabilir. Altıgen konulup üçgenleri şöyle de koyabilirler arkadaşlar. Farklı açılımlar gelebilir. Ya da altıgene böyle koyup bak dikkat et. Hocam bir e, şöyle ne yapabilir? Altıgeni koyup bak Şunlar olmaz. 3 tane kağıdı buraya koyar. 3 tane kağıdı da şuraya koyar mesela. 3 tane kağıdı da şöyle koyar mesela. Şöyle. Şöyle koyabilir. Tamam Farklı açılımlarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden bunu da gösteriyorum. Evet. Şekilde verilen bu açılımın çevresi 50. Hocam burası 4 ya. Burası 4. Burası 4. Burası 4. Burası 4. Burası 4 olduğunu biliyoruz. Hocam şu kısa kenarlar bak çıkışıyor. Burası da 4. Burası da 4. Şu e, normal bir şey yaptığın zaman burası da L mi olacak? Yani düzgün altıgeni ben şöyle bir çizsem. Şekli anlayacaksın. Çizdiğin zaman tepede bir nokta aldın. Hop şunları birleştirdin. Hocam buradakiler de L yapıyor işte. İşte bunlar da bizim L'miz. Tamam. L L dediğimiz şu. Şu. E hocam 4, 4, 4. Çevresi diyor bize. 4'ten kaç tane var say bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani 40 artı 2 L'yi bize 50 vermiş. L buradan kaç gelir? 5 gelir. L'i 5 buldun. Piramidin hacmi. Hocam yükseklik lazım. Yükseklik altı ağırlık merkezine düşmüyor muydu? Evet. Altı ağırlık merkezinde simetri eksenlerinin kesim noktası ya da eşkenar üçgenler oluşturmuyor muydu? Aynen öyle. E hocam burası o zaman 90 derece. Şurası 5 ise, şurası da 4 ya. Eşkenar üçgen olduğundan 4. 4 burası 4, 5 ne üçgeni 3. Üç. Yüksekliği de kaç bulduk? 3 bulduk. Haydi bakalım. Şimdi bunun hacmi nedir kardeşim? Bunun hacmi taban alanı. Hocam 6 tane eşkenar üçgen. 4'ün karesi kök 3 bölü 4. Akarakökü 3 bölü 4, alttanı akarakökü 3 bölü 4 çarpı yükseklik bölü 3 bize hacim verir. 3ler sadelesin, 4 birer tanesi sadelesin. Cevap 24 kök 3 yapar kardeşim. 34 soru Cehan oldu. Geldik 35'e. Evet, bu neyin açılımı göstermiştik? Şahin Bey oğlu Emine doğum günü içerisinde oyuncak arabalar bundan kesik piramit, kesik piramitten açılımı arkadaşlar. Bir oyuncak kutu almıştır. Bu kutunun açılımı oyuncak arabalarıyla oynayacağı araba pisti haline O Kutuyu açtığı zaman da bir pist haline geliyormuş. Yamun yan kenarları 15'er santimetre. Yamun yan kenarları şuraları 15'er santimetre. Her bir kenar alt ve üst tabanları sırasıyla 12 ve 30'dur. Yamun alt ve üst tabanları. Yani şurası 10, 30 ve 12. Şurası 30 ve 12'ymiş. E şurası da 15 ya. Buna göre bu kutunun kapalı hali nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi gençler ben burada bir kesik piramit yapayım. Kesik piramiti yapıyorum. Arkadaşlar kesik piramidi yapmak için tam bir piramite ihtiyacım var benim. Şöyle tam bir piramit yapayım öncelikle sonra keseriz onu. Şuradan bir nokta aldım. Şuradan şöyle geldim. Tam piramidi yaptım. Kesik piramiti kes bakayım. Hocam kestik işte şöyle kestik. Evet. Yamukların yan şeylerini vermiş bize. Alt taban üst taban 30 12 Yan kenarda 15 hadi bakalım Şurası 30 Üst taban 12 buranın da 15 olduğunu Biliyoruz e Hocam benzerlik var burada 12 bölü 30 12 bölü 30 kaç yapıyor kardeşim 6'ya bölsen 2 6'ya bölsen 5 Hocam 2 bölü 5 benzerlik oranı var Yani 2 bölü 5 2A ise 5A olacak Burası 3A olacak 3A 15 ise A'yı 5 buldun 2A'da kaç çıkıyor o zaman? 2A'da 10 çıkar. Şurayı 10 bulduk. E sonra ne yapacağız? Bu kutunun kapalı halinin hacmi. Yani şunun hacmi isteniliyor benden. Ve benzerlik oranı kaç? Bunun hacmini bulurken tam piramitten faydalanacağız. Benzerlik oranı kaç? 2 bölü 5. Hocam şuraya yazıyorum. 2 bölü 5'in kübü. Yani 8 bölü 125. Yani şuradaki hacim 8V iken buradaki hacim kaç yapar? 125-8 yapar. O da 117V yapar. 117V yaptı arkadaşlar burası. V'yi bulalım. Hocam V'yi burada bulacağız. Hocam ne yapacağız? 10 var. Şurada. Hop. Dik çizeceğiz. Dik nereye denk düşüyordu? Yüksekliği bulmaya çalışacağız ya. Altta ki çektin ağırlık merkezine. Özellikle yan ayrıt uzunluğu verildiğinde şu köşegen çizmek daha mantıklıydı. E burası 12-12 ise 12 kökü olacak burası. Eyvah eyvah. Dur. 12-12 ise hani kare ya burası. Ondan dolayı 12-12 12 kökü olacak. E o zaman burası kaç geliyor arkadaşlar? 6 kök gibi geliyor. E, Pisagor bağıntısı 100'den 72 çıkınca 28 geliyor. O zaman burası 2 kök 7 mi geldi? Aynen öyle. Şimdi 8 veya hacmini bulabilirim ben. Tabağın ağlarını 12'nin karesi. 144 çarpı yükseklik. 2 kök 7 bölü 3'e eşit olacak. Hocam. 2'ye bölsek. 2'ye bölsek. 72. 4. 4'e e bölsek. 36, 36, 18, 4'e bölsen 18 yapıyor. O zaman v de 18 böyle 3, 6 yapıyor. O zaman v de kaç çıkıyor o zaman? 6 kere 2, 12 kök 7 çıkıyor arkadaşım. Benden ne isteniyor? 117 v isteniyor. Yani 117 çarpı 12, kaç v? 117 çarpı 12 v. Evet, 12 v isteniyor. 2 kere 7, 14, sonu 4'lü olacak karesin. Ya denizli ya da bu. Ama Kök 7'li olduğu için de bu olacak. İstersen çarp bunu, cevabı da o bulacaksın arkadaşım. Çarp ben çarpmayayım. Sen çarp. Onun çıkacağı belli. Sonu ne olacak. Bakıyorum. Ya bu ya bu ama kök 7'li de olacak. Kök 7 nerede? Burada 12 kök 7'yi yazmayı unutmuşuz ha. Evet, bu şekilde o da e çıktı çıkıyor. İstersen 117 ile 12'yi çarp 1404 olduğunu bursun. 1400 Pardon. 1400 yazamadım. 1404 kök 7 şeklinde çıkar arkadaşlar cevap. Böylelikle örnek 35'i kaç bulduk? Ed. 1404 kök 7. Yani cevap Edremit oldu. Geldik şuraya. Aha en sevdiğim. Koni ile silindir. Vallahi arkadaşlar ben şunu yapmayı çok severim. Şimdi öncelikle şuna bir bakalım. Şekil 1'de taban yarıçapları eşit ve yüksekliği 3a h olan dik silindir ile dik koni birleştirilerek kabın içindeki suyun yüksekliği şey yapılmış. Evet. Şuradaki yükseklik haşken buradaki yükseklik 3 h verilmiş. Ve silindir yüksekliğinin 2 bölü eşitmiş. Suyun yüksekliği. Hani 2 bölü 3'ü ne yapıyor? 2 haş yapıyor hocam. E o zaman burası da haş yaptı. Şimdi silindirle koniyi iç içe gördüğüm zaman koni ile silindiri ben şöyle silindir yaparım kardeşim koniyi. Ve şurada şunu söyleyebilirim. Koninin hacmi v iken buranın hacmini 3 v edelim. Aaa. Haştaki 3 v ise haştaki 3 v'dir hocam burası da. 2H'daki de 6V'dir hocam. Suyun hacmi 6V çıktı. E tamam bunu ters çevirdim. Burası V ya. Hocam tamamı 6V olacak. Buraya da 5V kaldı. E hocam 3V hacminde H oluyordu. Bak 3'te biri. o zaman 5V'de bak silindirdi ama bak 3V hacminde H. 6V'de 3. Bak 3'te 1 yüksekliği. O zaman 5V'de de yükseklik 5 bölü 3H olmaz mı? Evet. 5 bölü 3H olur. Gerçi evet buralar haştı. V'deki konideki de V konisindeki yükseklikte haş değil miydi zaten şuraya kadar da? Evet 5 bölü 3 haş artı haş deniliyor bizden. 8 haş bölü 3 mi yapar o zaman? İşte bu şekilde yapmak gerçekten çok. ha hacimden git pi re kare çarpı haş bölü 3 de pi re kare çarpı 2 haş de bilmem ne de sana kalmış ama ben bu şekilde gördüğüm zaman bunu böyle tamamlıyorum. Özellikle silindirle koni iç içe geldiğinde bu şekilde yapıyorum. Bunu ben de sana bu şekilde yapmanı tavsiye ediyorum. Bir denersin olmadı. O zaman klasik yönteme gidersin. Ta, e, taban alan çarpı yükseklik bölü 3'ten ya da ya silindirde de taban alan çarpı yükseklikten yapma yoluna gidersin. Zaten bu bununla yaptığımız zaman çok kolay bir şekilde çıktı. Ya yani Bir 30 saniye falan gider merak etme. Evet örnek 36. Zaten bu konu nerede çıkacak? AYT'de. AYT'de de süre gibi bir sıkıntı olmuyor ya. O yüzden ilk bunu deneme bence. Evet. 36 cevabı bulduk geldik 37'ye. O merkezli daire dilimin da, daire biçimdeki karton ko le l -E boyunca kesilerek şöyle kesilmiş. İki daire dilimi yapılıyor. Oluşan bu daire dilimleri kıvrılarak konu oluşturuluyor. Arkadaşım bir bunu konu oluşturacaksın. Şöyle bir konuyu ama bu nereden geliyor? 120 derecelikten geliyor. Şu 120 derecelikten unutma. Bir tane de şöyle bir konu gelecek. Ama bu ne? 240'lıktan geliyor. 240 dereceden geliyor buradaki konide. Tamam mı? Şöyle koyayım. Şimdi buna göre elde edilen konilerin büyük olanının hacmi küçük olanının kaç katıdır? diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşın bir kere sen bunu böyle kıvırdığın zaman ağzı açık bir konu yapacak. R bölü L alfa bölü 360 mı? Evet. R bölü L alfa bölü 360. Hatta bunun yarıçapını A diyeyim. A bölü L şuraya L diyeyim. A bölü L eşittir. 120 bölü 360'dan 3'te biri yaptı. L dediğimiz kaç A yaptı? 3 A yaptı. Tamam. L dediğimiz 3 A yaptı. Peki öbüründe de şu bunu böyle kıvırdığımızda buradaki daire elde ediyoruz ya buradaki yarı da B diyelim. B bölü L B bölü L ya da B bölü 3 A diyebiliriz artık. B bölü 3 A eşittir. 240 bölü 360 değil mi? Evet. Buradan ne geldi? Hocam, sıfırlar sadeleşsin. 8'e bölsen 8'e bölünmüyor. 4'e bölsen, 6'ya bölsen 4 6'ya bölsen 6 2/3 yaptı. 2/3 yaptı. 3'ler de sadeleşti. B de buradan 2A'ya eşit oldu. Aynen öyle. Ya bunun yarıçapı A iken bunun yarıçapı B yani 2A'ya eşit oldu. E zaten buradaki L'lerde 3A olarak bulmamış mıydık? Evet. Şimdi yükseklikleri bulabilirim. 9'dan 1 çıktı kök 8. Yani 2 kök 2 a çıktı burası. hop 9'dan 4 çıktı. 5. Burası da kök 5 a mı oldu? Evet. Şimdi hacimler oranına bakalım. Büyük olanı. Hocam pi 4 a kare çarpı kök 5 a bölü 3 bölü. Şunun ki pi a kare çarpı yükseklik 2 kök 2 a bölü 3. Üç. Bölü 3'ler nanay mı nanay? P'ler gitti mi gitti. A'lar a, a kareler gitti mi gitti. E, hocam 4 ile bu sadeleşince 2 kaldı. O zaman cevabımız 2 kök 5 bölü kök 2 yaptı. Kök 2 ile çarparsam ben bunu. 2 kök 10 bölü 2'den cevabımız da kaç çıktı? Kök 10 çıktı. Yani cevap Ceyhan oldu. Arkadaşlar yıldız atmadık ama ya unuttuk kusura bakmayın. Şu 3 yıldızı hak ediyor. Valla hak ediyor. Güzel bir soru. Tam sınavda çıkmaya aday bir soru. Lütfen. Evet, bunun değişik versiyonları çıktı ama bu versiyonu böyle bu şekilde çıkmadı arkadaşım ee, haberin olsun. Hadi bakalım. Bir sonraki soru. Örnek 38. Bakalım ne diyor. Şekil 1'de yüksekleri eşit ve yarıçapları şekillik gibi olan kesik koniler. Arkadaşlar bunların yüksekleri ne verilmiş? Eşit. Şunun yüksekliğiyle şuradaki yükseklik ne verilmiş? Eşit. Ben bunu kullanacağım demek. Şu kesik konileri ayrı bir şekilde düşüneyim mi? Ben düşüneyim. Arkadaşlar bir kesik koni. Alt taban üst taban 4r'ye r olacak. Dur bakalım. Şöyle alt tabanla üst taban 4r'ye r olacak. Şöyle, şöyle. Hocam bunun yarıçapı r, bunun yarıçapı 4r. Şuradaki yükseklik eşit olacak. Öbüründeki ne? Öbüründeki de şöyle 1r, biri 1'i biri 3r değil mi? Evet. Birisi r, birisi de 3r olacak. Ama buradaki yükseklikler eşit. Işte. Sen bunu dikkat et. Konuya tamamladın da buradaki yükseklik de buradaki yükseklik eşit demiyor sana. Kesiklerin yükseklikleri eşit. Dikkat. E burada kesikleri zaten şeye tamamlayacağız. Tamam. Şurası haş burası daha haş olduğunu biliyoruz. Şuranın da haş olduğunu biliyoruz. Şimdi ona göre yorum yapacağım. Arkadaş ben burada şu yüksekliği çizsem kesik tamamladık ya. Burada da bu yüksekliği çizsem. Bu soru bizi bayağı bir yoracak gibi. 1'e 3 oran var. Bunun yüksekliğine ben A diyecek olursam. 1 bölü 4. A bölü 4A. Burası 3A oldu. Hocam H dediğim 3A oldu. Burada 1 bölü 3. Buraya B diyecek olursam 1 bölü 3. Burası da 2B mi oldu? H dediğim 2B oldu. A Hocam hem 3'ün hem de 2'nin katını düşüneyim. Eşit ya bunlar. 6K diyeyim. E o zaman buraya ben bir 6K dersem. 6K ise, şurası 6 kysa eğer. Buradaki yükseklik kaç oldu o zaman? 3A 6K ise, A dediğimiz 2K oldu. Hocam burada ne çıktı? Burası 6K ise eğer de 3K oldu. de 3K oldu. Evet. Burası 6K. Tamam. Şimdi yükseklerin eşit işte olduğunu kullanabiliriz. E hocam burada şunun içinde su var. Bunun içindeki suya gidelim. Arkadaş şimdi. Bunun içindeki suya gidelim. Benzerlik oranı kaçtı burada? 1 bölü 4. Hocam 1 bölü 4 benzerlik oranı var. Şuraya yazıyorum. 1 bölü 4'ün kübü. 1 bölü 64 mi yaptı? Evet. Ama burada aslında dur bakalım 1 bölü 64 yaptı. Yani ben buraya aslında V diyecek olursam buraya 63 V kalacak. Değil mi? Evet. Buraya 63 V kalacak. Sonra 63 V'yi ben şey yapacağım burada. Ama dur. Ben şunların hacimleri arasındaki orantıya da bakayım. Bunu V cinsinden yazalım ki. Bak burada da hocam hani 1 bölü kaç? 1 bölü 3 olan var. 1 bölü 3'ün köpükü de 1 bölü 27. Burası V iken buraya da 26V diyemem. Hacimleri oranını bilmiyorum ki. Ben sadece yüksekleri oranını buldum. O zaman burada da hacimleri oranını da bir bence yorumlayayım öncelikle. Bir V'ye şey demeden önce. Tamam. Biz burada 1 bölü 4'ün kübü 1 bölü 64. Hocam burada da 1 bölü kaçın kübü? 1 bölü 3'ün kübü. 1 bölü 3'ün kübü de hocam burası da 1 bölü 27 yapıyor. Yani burası e, şey diyeyim V1 v v 1ken Burası 63V1 oluyor. Burası V2 iken burası da kaç? 26V2 oluyor. Şuradaki kesik hacim. E şimdi ben bunların hacimlerini böyle bir oranlamaya çalışayım. Şunun hacminin, bunun hacminin oranını bulayım. Bunun hacmi, hocam pi r kare 16 r kare çarpı yükseklik. Yükseklik kaç kadı? 6K 8K burası. 8K bölü 3 bölü. Şunun hacminin oranı ne yapıyor? Bunun hacminin oranı da arkadaşım Pi 3R'nin karesi. Pi 9 R kare. Çarpı. Sonra yüksekliğim kaç burada? 9 K. Bakalım bir şeyler geliyor mu? Şunlar sadeleşti mi? Sadeleşti. Hocam. Hocam. K'lar sadeleşti. R kareler sadeleşti. Hacimler oranı ne yaptı? 128 bölü. Bak bununla bunu çarpma. 64. 128 bölü. 9 kere 9 81. Ha, bir de bölü 3 vardı. Şuradaki bölü 3'ü unutmayalım. Bölü 3'ler de sadeleşiyor. 81 yaptı. He. O zaman ben buradaki hacme 128V dersem 128V dersem buradaki hacim kaç yapacak arkadaşım? 81V yapacak. Hocam şuraya ne kaldı o zaman? Toplamda bu 128V neye eşit? 64V'ye eşit. V1 dediğimiz 2V oldu. O zaman V1 dediğimiz 2V ise şurası 2V ise bu da 126V yaptı burası. Evet şurayı bulduk arkadaşlar. 126 V oldu burası. Öbüründe de şurayı ben bulabilirim aslında. Orası lazım bana? Evet. onu da tamamını dolduruyoruz. Hocam aynı V cinsinden. Şimdi burası da 81 V ya. Dikkat et. Toplam 27 V2 burası. Yani 3 katı. O zaman V2 dediğim 3 V oldu. O zaman bunu da 3 ile çarptığınız zaman 6 kere 3 18 ee, 3 kere 2 6 78 V yapıyor burası. O zaman burayı da 78V bulduk. Çok güzel. Yordu ama bulduk. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bununla ilgili şöyle bir şeyler olduğu zaman alt taban artı üst tabanlı ilgili büyük ihtimalle hacimsel olarak bir formül vardır. Onu söyleyeyim. Yani bu kadar ispatını yapmış oldum ben ama e, güzel de ispatını yaptım burada. Öncelikle yüksekleri bulduk. Sonra hacimler oranını bulduk. Sonra aynı V cinsinden yazayım dedik. Çok da güzel bir mantık ürettik burada aslında. Devamı da geliyor mantığın. Hocam şimdi bu böyleyken ters çevirmişim 126V ya 78V burası da 78V ya 78V'lik kısmı buraya geldi. E buraya ne kaldı? 126-78 kaldı. Yani 126'dan 78 çıkartırsak kaç yapıyor? 48V mi yapıyor? Evet burası da 48V oldu. Bizden de V1 bölü V2 isteniyor. V1 dediğim 78V bölü V2 dediğimde 48V oldu. V'ler nanay. 2'ye bölsen 39, 2'ye bölsen 24, 3'e bölsen 13, 3'e bölsen 8. Cevap 13 bölü 8 çıktı. Evet şu zorluktan bakımından 5 yıldızı hak eden bir soru oldu arkadaşlar. Zorluk bakımından. Ama güzel bir soru, güzel bir bakış açısı var burada. Siz çoğunluğunuz şu hatayı yapmışsınızdır. Şunu şöyle uzatmışsınızdır, bunu da uzatmışsınızdır. Buradaki haşsa burayı da haş olarak almışsınızdır. Kardeşim sadece yükseklik olarak şunlar veriliyor. Ona dikkat et. Yaptığınız hatayı da anlamışsınızdır inşallah. Ama güzel bir çözüm oldu bence. Ee, ama araştırın. Ya da bununla ilgili alt taban ve üst tabanlarla farklı bir şeyler varsa. Bununla ilgili formül bulan arkadaşlar yoruma yazsın. Bak %100 eminim. Ben bununla ilgili zorlasam formül de çıkartırım. Onu da söyleyeyim. Zorlasam formül de çıkartırım. Yoruma yaz. Hocam bunun formülü var. Mutlaka ya bütün ya izleyenler işte kaç 20.000 kişi izleyecek kaç kişi izleyecek bilmiyorum ama bu izleyenlerin arasında mutlaka bu formüle bu ulaşan biri vardır. Varsa mutlaka ama mutlaka ne yapsın? Buraya yazsın kardeşim. Unutmayın. Tamam. Evet. Cevabı Denizli bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 39. Oranlamalar verilmiş. Evet. Burası 3K O1A. Burası 3K verilmiş. O2K'da 4K verilmiş. 4K. Şimdi ne denilmiş burada? 90 derece ve 120 derece var. Yukarıdaki O1 ve O2 merkezi daire dilimi biçimdeki kağıtlar kıvrılarak iki ayrı dik konu yapılıyor. Buna göre birinci kağıt ile yapılan dik koninin hacminin ikinci kağıt ile yapılan dik koninin hacminin oranı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şunu aslında kapattığımız zaman ağzı açık bir konu olacak. Ee, şu burası R R1 diyeyim. Şunun da R2 diyeyim şuraya da. Bizim olmazsa olmazımız R1 bölü L 3K Niye eşit? 120 bölü 360 eşit değil mi? Evet. Gitti gitti. 3 yaptı. Gitti gitti. R1 kaça eşit oldu? K'ya eşit oldu. Evet. R1 dediğimiz K yaptı. Şimdi R2 bölü L. 4K eşittir. 90 bölü 360 değil mi? Gitti gitti. 4. 4'ler de sadeleşti. R2'de şansa bak. Bu da K'ya eşit oldu. Şimdi hacimleri oranlayacağız. Ama hacimleri oranlarken dikkat dikkat dikkat. Şunu bir konu yap bakayım. Konu yaptığında sen buradaki R'yi K buldun. Burası 3K. Öbürünü konu yaptığında şurayı K buldun. Şu L'si de 4K. Ay hocam yüksekler lazım bana. Çiz. Pisagor bağıntısından 9'dan 1 çıktı. Kök 8. 2 kök k yaptı burası. 16'dan 1 çıktı. 15 kök 15K yaptı burası. Kök 15'i yazamadım yazayım. Kök 15K yaptı burası. Şimdi hacimler oranı. Birinci kağıt şu. Yarıçapı Pi K kare. Çarpı yükseklik 2 kök 2k bölü 3 bölü öbürü pi k kare çarpı yükseklik kök 15k bölü 3 üç, bölü 3'ler nanay mı nanay? K kareler k'lar gitti mi? Gitti pi'ler de gitti. Cevap 2 kök 2 bölü kök 15 yapar. Kök 15 eşleni çarparsan bunu 2 kök 30 bölü 15 yapar cevap. Yani cevapımız böylelikle balık esir oldu. Evet 39 balık çıktı. Geldik 40'a. Yukarıda yarı çapı 2R birim olan küre ve R birim olan silindir ve 3R bölü 2 olan bir koniyi verilmiş. Şimdi ifadelerinden hangisi doğrudur diye soruluyor. Arkadaşlar bunların hacimleri eşit mi? Eşit. O zaman 4 bölü 3 pi R küp. R dediğimiz burada. Bak bunun hacmini bulurken. 2R'nin kübü, 8R küp yaptı eşittir. Pi R kare çarpı. Bunun yüksekliğine H1 diyeyim. H1 eşit olacak. Şunlar şunlar gitti. İki tane araya gitti. Bir tane araya kaldı. 32 bölü 3 mü yaptı? Evet. H1 eşittir. 32 bölü 3 R'ye eşit oldu. Doğru mu? Doğru. Koninin yüksekliğinin 3 katı e hacimleri eşit ya. Konide de bir yorum yapayım ben. Hocam yükseklik H2 diyeyim şuraya. O zaman bunu H2 diyecek olursam. 4 bölü 3 yine 4 bölü 3 pi R küp. 8 R küp eşittir. Pi'yi 3R bölü 2'nin karesi yani 9 bölü 4R kare çarpı yükseklik H2 bölü de olacak. Bölü 3'ler sadeleşti mi? Pi'ler sadeleşti mi? 2 tane R'ye gitti, 2 tane R'ye gitti, 1 tane R'ye kaldı mı? Kaldı. Sadeleşen başka bir şey var mı? Yok. Burası kaç yaptı? 16 çarpı 8. Kaç yapıyor? 128 yapıyor galiba. 128 bölü 9. H2 de 128 bölü 9 R yaptı arkadaşlar. Şimdi koninin yüksekliğinin 3 katı. 128 bölü 9 R'nin 3 katı eşittir. Silindir'in yüksekliğinin 4 katı. Silindir'in yüksekliğini ne bulmuştuk? 32 bölü 3 R'nin 4 katına eşitmiş arkadaşlar. Gerçekten de öyle mi? Şunlar, şunlar sadeleşince 3 kaldı. E hocam burası gitti 128 R yaptı. Şu da 128 R mi yapıyor? Evet. Bu da doğru olmuş oldu. İkinci de doğru. Kolin'in yüksekliği de 16 r bölü 9 demiş. Hayır. 128 r bölü 9 çıktı arkadaşlar. Bu yanlış. Cevap bölükle 1 ve 2 yaptı. Örnek 40. Geldik örnek 40'a. Aha en sevdiğimiz. Ne yapıyoruz? Silindir yapacağız. Ama önce benzerliği yapalım. Benzerlik oranı 2/3. Hocam 2/3'ün kübü kaç? 8/27. Hocam burası 8V iken tamamı 27V olacak. Buraya 19V mi kaldı. Evet. Ben bunu böyle gördüğüm zaman ne yapıyordum? Şöyle silindir yapıyordum. Daha rahat bir şekilde çıkıyordu ya. Eee koninin hacminin 3 katı silindirin hacmi neşit olacak yani bunun hacmi kaç olacak? Bu 27, 3 katı 81 V'm olacak burası. Evet arkadaş 3 haçta silindirde 81 V ise 3 haçta burası da 81 V'm olacak. Aynen öyle yükseklerle doğru orantılı silindirlerde dağıtırken azından. Evet. Sonra ne diyor şimdi? Dakikada sabit su akıtan musluk 6 dakika açık kaldığında İçi boş olan kaptaki 2H seviyesine kadar. Yani 8V'yi 6 dakikada yapıyor. Kabın geriye kalan kısmı arkadaş 81 ile 19'u topladığın zaman 100V mi yapıyor? 100 v'lik kısmı kaç dakikada olur? İşler dışlar. Hadi bakalım. Şimdi 8X neye eşit olacak? 100 çarpı 6'ya eşit olacak. 4'e bölsen 2, 4'e bölsen 25 2'ye bölsen 2'ye bölsen 3 25-3'ün çarpımında kaç yapar? 75 yapar. Cevap denizli. Bak gördün mü? Şu 1'e 3 oranını kullan. Çok rahat çıkıyor. Gerçekten çok rahat çıkıyor. Rahat bir şekilde yapabiliriz. Geldik. Son soruya. Evet. Taban yarıçapı 3. Yüksekliği 4 birim olan şekil. Birdeki dik dairesel koni. Tepe noktasından geçen tabara dik bir düzlem boyunca kesilerek iki eş parça ayırmış. Tamam. Kestin ya. Şöyle bir şey oluştu. Bir buradaki. Öndeki bir de arkadaki şeklinde. Bunu da böyle koyuyormuşuz böyle. Bu arada işlemlerimizi yapalım. Taban yarıçapı 3, 3, yüksekliği 4. Hocam taban yarıçapı 3, yüksekliği 4 ise 3 4 5 üçgeninden yan ayt uzunluğu kaç oldu? 5 oldu. Bu yarım silindirleri a öyle koymuşum. Tamam bu iki eş parça döndürülüp şekil 2'deki gibi yarım çemberler boyunca birbirine yapıştırılarak yeni bir cisim elde ediliyor. Bu cisim şekil 3'teki gibi düz bir zemine yerleştiriliyor. Sonra buna göre bu cismin içine sığabilecek en büyük küre küre biçimdeki en büyük topun Hacmi nedir diye soruyor. ÖSYM bunun benzerini sordu mu sordu. Bu yan ayrı uzunluğu arkadaşlar kaç bulduk? 5-5 bulduk. Şu yükseklik ne bulduk arkadaşlar şuradaki yüksekliği? Hatta bu da yükseklik şöyle. Yüksekliğine ne bulduk? 3-4-5 üçgene. Bunun da yarıçapı 3 ya. Ee, o... Şurası 4. Burayı da 3 bulduk. Şimdi hadi bakalım bunun içine bir küre koy. Top koy. Nereye nere teğet olmak zorunda? Zemine. Hatta zeminde en büyük boşluğa tam merkezden olmak zorunda değil mi? Arkadaşlar şöyle olacak. Bizim küremiz şöyle olacak. Şuraya teğet olacak. Hatta dur. E, şu uçları böyle sivri olacak düşünecek olursak şöyle bir şey olması lazım arkadaşlar. Aha da böyle bir şey. Yani şu uçları biraz daha sivri göstereyim şöyle. Koniler böyle gelsin. Şunun tamam 5 değil mi? Evet tamamı 5. Şimdi gençler ne yapacağız? Merkez burası. Hadi yorumlayalım. Şu kürenin küre. Çember mamelesi yapacağız. Şuradan şuraya geldiğinde bunun yarıçapı çapırayı. E şu. Teğet teğet merkezden geçince açı ortay olacaktı. Hocam ikiz kenarda çıtıran açı ortay olacak. O zaman doğrusal olacak. Ha şu açı ortay. Dikkat. Devamı da şey. E ben buraya da 3 bulmuştum. Buraya 3 eksireye mi kaldı? Evet. E hocam en etkili silahımız yarı çaptı. Hatta burada bir şey geldi. Şu teğet şu teğet. Hocam şu teğetle şu teğet uzunluğu birbirine eşit olacak. 4 tamam 5 olduğundan buraya 1 kaldı. Eee merkez var teğet var. Çek dik yapsak şurada da. Bu da yarı çap. Bak. Dik üçgen çıktı karşıma. 3 eksi R ve 1 çıktı. Hadi bakalım. 3 eksi R'nin karesi eşittir. 1'in karesi artı R'nin karesi. 9 eksi hissederek yapamıyoruz maalesef. 6 R artı R kare eşittir. 1 artı R kare olduğundan R kareler naray oldu. Buradan eksi 6 R'ye buraya. Bu da buraya. 8 eşittir 6 r yaptı. de buradan kaç geldi? 8 bölü 6 geldi. Yani 4 bölü 3 geldi ve böylelikle cevap Denizli oldu. ÖSYM tarafından sorulmuş bir soru ama yıldız hak eden bir soru. Güzel bir soru. Yani o yüzden buna bir 5 yıldız atıyoruz. ÖSYM'de sormuş zaten. Bu mantığın devamı yine bu şekilde başka bir şey koyarlar. Bilmem ne yaparlar. Yani bak üçgenim üçgeni kullandırmışlar yine burada. Zaten soruların çoğunluğunda üçgende yok muydu? Vardı. Gençler böylelikle olayı bitirdik. Cevabı da Denizli bulduk. Sırada ne var? Analitik geometri. Bitime az kaldı. Analitik geometri kaçıncı gün? 17. günde. Eh. Ya Ya 5'lik sorular çözüyor muyuz? Çözüyoruz. Vallahi ben çözerken hep söylüyorum. Aşırı derecede keyifliyim. Şu an saat 1.47. Ama keyiften daha devamı gelecek ha sabaha kadar. Daha doğrusu 4'e kadar daha şey yapacağım. Gece 4'e kadar daha çekim yapacağım. Çok böyle istekli ve heyecanlı yapıyorum şu soruları böyle size aktarırken. Çünkü gerçekten çok iyi gidiyor. Ben çözerken çok zevk alıyorum. Hep sahura kadar çözdüm. Hiçbir zaman da şikayet etmedim. Siz de büyük ihtimalle izlerken ya da soruları çözerken siz de şikayet etmiyorsunuzdur. Çünkü çok güzel gidiyor ya. Gerçekten iyi ki bu kampa başlamışız gençler. Evet katı cisimleri de böylelikle hallettik. Sırada ne var? Son iki konu galiba. Evet. Noktan anletiği. Sonra Doğrunun anletiği. Sonra ee, Şey Anladınız sonra dönüşümler. Üç konu kalmış. Tamam, neyse. Bir sonraki gün 17. günde noktanın aletinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.